Sen nesin be Sen nesin böyle yapma, yapma yapma yapma Acıtıyor onları Onlar çok acıtıyor Wow wow wow wow wow wow, wow. Yukarı çık Merhabalar, hoş geldiniz. Geldi, ha güzel. Ee, Serdar öğretmenimiz oradan ses vermiyor, olmuş. Buradan geçilemiyor. Neyse, şimdi, bak biz buradan ne yapacağız ya, nasıl halleceğiz bizi bu işi? Şöyle geçelim o zaman. Bu ne? Bir yazıyor burada. O zaman şöyle gidip çünkü açalım. Ne yapıyor bu? Ha, şunu açıyor. O zaman. Onu açacağız biz de bir şekilde başka ama tam açılmadı o demek ki bir yer daha var orayı da halletmemiz lazım. Bakalım oraya, o tarafı nasıl şey yapacağız. Yapma yapma yapma yapma yapma yapma yapma nasıl çık çık çık çık çık çık çık çık çıkan çık, Zamanı geri aldık. Bu Bunun üzerine bazı çalışmalarımız vardı o yüzden Ya başardık bunu yapmayı. O yüzden şurada bir zaman e, Noktası oluşturuyorum zamanda sahip bir nokta oluşturuyorum bu uh, uh, direkt şey yapıyor. Oo uh, güzelmiş bu bak. Hop, yaptık mı? Yine tam açılmadı ama işimizi görecek gibi. Bakalım. Çok karşı tarafta bunu bilecek miyiz? Çok şey değilim bu konularda. Ha, Şöyle geçelim bakalım. Nereye geldik? Yine bir atomlarımı ayrılıp geri geldim ben. Şuradan hiç risk alınca bir daha bunlara girmeyeceğim ben Bir daha girmeyeceğim onlara Dışarı dışarı dışarı dışarı Lanet olsun öyle laboratuvara öyle deneye Ne Oo. Gaz var oradan Gelin bakayım Ne oldu gelemiyorsunuz Gaz mı var ne var Ha geliyor Gel bakayım <gülüyor> Gel bakayım sen de Gelin gelin gelin hadi gelin Hadi gelin lan O da öldü gel sen de gel İyi gelme <gülüyor> Güzel ama <gülüyor> Biz de böyle ilginç bir yere geldik Ah, sonunda e, asıl Lambda laboratuvarın deneyine geldik Şurada bir şeyler var mı bir bakalım Burada bir şeyler yok burada sadece böyle kut Kutular var neden var peki bu kutular Buraya bir şeyler mi koymuşlar ki? Evet, hoş, hoş bulduk, hoş geldiniz diye hoş bulduk. Oh oh oh! Ooh. Çatkan, güzel. Bilim adamı çatkan kullanıyor. Bu da bizim kafada. Hayatın amacı da kendi varlığını devam etmek olduğu için ve insanlar e, insanlık kapsamında bunu yapmanın yolu da e, bir takım e, biyolojik ve anatomik ritüellerden geçmek olduğu için bu enstitüde bir tane bile Kadın çalışan olmaması beni üzüyor. Peki ben neden bunlardan bahsediyorum? Ee, çünkü Bay, bay Higgs'in bir Bayan Higgs'e ihtiyacı var. <gülüyor> bay bir Bayan Higgs'e ihtiyacı var ki bu müthiş beyni, bu müthiş dehayı bir sonraki nesli aktarayım. Hilmi Bey benimle birlikte gelir misiniz acaba? Gelmeyecek misin Hilmi? Sen ciddi misin? biliyor musun Hilmi? Geliyorsun değil mi? Aslanım Hilmi'im be! Aslan Hilmi'im benim. Çok özür dilerim seni bu tabanca daha önce vurduğum için. Aynısı bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Wow. Evet. Yeni ekipmanlarımız artık. Yeni ekipmanlarımız bizi iyi şey yapıyor. İyi koruyor. Hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım. Diyor ki ben seni senin için burada bir portal açacağım. Beni koruyacaksın diyor. Tamam. Wow. Elinde bu, bu enerji kütlesi topluyor. Enerji. Sen nesin be? Sen nesin böyle? Yapma, yapma yapma yapma acıtıyor onları onlar çok acıtıyor Wow wow wow wow wow wow wow Yukarı çık! Yukarı çık! ben ha bu manyak var! Öldü bu! Kim atıyor bunları daha atan var! Bütünle vuramıyorum ben bunu! İyi, deneylerde bir şeyler oluyor. Bir şeyler başarılı gidiyor. İyi seni vurabildik yapmadan önce. Hadi hadi hadi. Ben bir tuhaf hissediyorum ben. Bir atomlarım ayrıldım. Geri döndüm. Bir şey oluyor bana. Ne oluyor bana? Woow. Ben, benim çok kafam karıştı. Böyle atomlarım ayrılıp baştan birleşince, ışınlanınca. Beynim tam kendini toparlayamıyor. Şimdi şurada bir şeyler var. Zen'e geldik biz hakikaten. Burası zen denen bir yer yani uzay diyeceğim. Uzaya benzemiyor çünkü bunlar gezegen değil. Yani şu anda bir kütlenin üzerinde duruyorum ama bu kütle bu kadar yer çekimi yaratacak kadar büyük bir kütle değil. E demek ki burası farklı bir boyut. Farklı şekilde işte fizik yasaları. Veya bunlar farklı aygıtlar, ilginç aygıtlarlar. Böyle gemi gibi. Allah isimli kavramın biri, birinci kısmını araştırdıktan sonra araştırma ikinci kısmı da olacak. Wo wo. <gülüyor> Ayır. Aa burada bir var. Sen de benim gibi bir kıyafet giymişsin ama sen başarısız olmuyorsun. Peki sen neden bu noktada ölmüşsün? Sen şuradaki uzaylıyı vurmakta güçlük çekmişsin anladığım kadarıyla. Demek ki buraya yolların başka başka insanlar da var. İngiliz buraya hakkında araştırma yapmalıyız ya. Burası çok ilginç bir yere benziyor ki geldim. Semin ölmüş Oraya geçebilecek miyim acaba? Acaba. Acaba. Ah ah ah. Oh be. Oh be. Oh be. Tamam şimdi şuradan geçerken şöyle. Peki şuraya atlayabiliyor muyum? Uzaylılar halledecek ki biz. Burası baya uzaylıların evi. Demek ki bu da bize bir olanak sağlıyor. Atlayabilmeyi başardım. Şuradan da. Bu da benim yanıma gelecek. Neden orada ateş ettiğim hiçbir fikrim yok. Bazen böyle ateş edesin geliyor. Oo, ulan aşağısı yok buranın. Burası uzayda süzülüyor. Ne biçim bir yer burası? Buradan şöyle bir atlayalım. Woow, meyve mi bunlar? Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo. Ölmeyecek herhalde artık. Böyle böyle kaçacağız o zaman buradan. Okey şunu hallettik zaten şu arkadan kaçacağız tamam bunların yanına fazla durmaya gerek yok Şurada bir şey var yapma yapma yapma Oo, Canım doldu canım doldu ki burada bir tane daha eleman var Yazık ölmüşler hep benden önce gelen elemanlar işte bunlar İşte bunlar hep başka Freemanlar Black Mesa'nın klonlama çabalarının başka örnekleri. Yani dünya dışı vallet dediğin zaman çok daha şey oluyor. Ee, geniş bir anlam oluyor? O zaman oluyor bak. Ne oluyor be? Şunu mı açacağız? bu anladım bunlar geliyor bunun üzerine konuyor. Bunlar şey gibi baya kelebek ve çiçek gibi. Ke kelebekler geliyor. Bu farklı boyutlarda kelebekler. Farklı boy çiçeklerin üzerine konuyorlar. Bir de buradaki var sanırım. Güzel. Buradaki yer çekimi de az. Buradaki yer çekimi bayağı az. Dikkatli oluruz efendim. Ama bilimin önünde hiçbir şey duramaz. Bilimin önünde hiçbir şey duramaz. Higgs'in önünde hiçbir şey, hiçbir şey duramaz. Yani i̇nşallah duramaz. Bakalım nereye gidiyoruz şimdi. Yine Cola'dan bir yudum alalım. Bugünün sponsoru Cola biliyorsunuz. Hmm. Nereye geldim? Oo, bunlar tehlikeliye benziyor. Wo! Yo yo yo yo. Sen ölsene birader. Sen dayanıklı bir şey çıktın. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor abi? Benim sarı bu silah kullanmam gerekiyor. Anlaşıldı. Ölsene lan artık. Yerde bir sürü minik minik varlık var. Tamam benim hiç bir silahım kalmadı şu anda. Yapma yapma yine bak karanlık bir şeyler kurdatma üzerimiz. Ayıp bir kere ya ayıp ben sağa sola gidip kendi e, üreme sistemimle ilgili maddeleri sağa sola savuruyor muyum? Sen yapıyorsun ayıp ya şuna bak. Ulan sen bunu var ya Türkiye'de yapsan dayak yersin sağlam dayak yersin. Hoş dayak atılacak birisi de değilsin ama. Ohohoho. Öl artık yeter. Oo oh, oh, oh, oh, oh. minik minik minik minik oo oh. kaç abi kaç kaç kaç kaç o oh, minik minik şeyler var burada ee, böcükcük böcekler var. Bakalım buraya gelmiş başka adamlar var mı? Oh, oh, oh, oh. Hayır hayır ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben tamamen kaçıyorum şu anda. Ben bu küçük küçük yavrularla küçük küçük böceklerle uğraşmak zorunda değilim. Oradaki varlığın ismi Gonar. Headcrab'lerin annesi deniliyor. Oo bu head o böceklerin annesi mi yani şimdi bu? Oooo intikam vakti Senin ben bütün bu var ya bak ne yapacağım. Sen bir ölse mi? Ölebilir misin acaba? Oooo okay, okay. Sen yine ama sen yine bu belli başlı hormonlarının sıvılarını banatmaya başladın Bu hoş değil Hoş değil insanın bu tarz e, sıvılarını e, bir kere farklı farklı Lütüeller için kullanması gerekiyor Ne oluyor? Oo sen orada. bak ben ne yapacağım şimdi sana. Şuraya zıplayabilir miyim ben acaba? Üstüne düştüm kaçtı bu. Ulan bu organını görüyoruz çok kötü. Çok kötü bir şey burası. Öl lan artık. Öl artık yeter be. Ya bak yine bu belli başta sıvılarını atıyor. Ayıp ama ya. Ayıp yani. Terbiyesiz. Bunun ne kadar sağlam bir... ...kesesi varmış böyle. Ben yani her şeyi harcadım şu anda. Benim başka harcayacak bir şeyim kalmadı. Yazık, kendi vermeden alın Kendi canından bunları. Öldü! Öldü! Öldü mü? Peki. Ooo ooo ooo ooo ooo ooo çabuk çabuk çabuk şuradaki şey falan aşağı aşağıya aşağıya aşağıya Ne kadar terbiyesiz ne kadar şerefsiz Ooo Oo yalnız bak şuna bak şuna şuna A booo Oo, oo okey okey okey okey Tık tık tık tık tık tık Peki peki peki peki peki peki peki ha, halledeceğiz halledeceğiz bunların hepsini halledeceğiz bunların hepsini halledeceğiz bir şekilde şimdi tek yapmamız gereken ee, bunları Dur düzgün düşünebilmek şuraya atlamam lazım. Ne oluyor nereden sıkıyorlar? Ölüyorum. Neden ölüyorum ben? Öldüm. Ooo yukarıda bak çeşitli çeşitli canlılar var. Seni ölebilir misin acaba? öldü Peki sen? <gülüyor> nasıl düşüyor? Nasıl düştü yere? Şimdi dur. Hah ha. şöyle şey yapabilirsek. Oh oh güzel gayet iyi. Şimdi benim bir şekilde. Şu tarafa doğru gidebilmem lazım. Lütfen bana sıkmayın. Lütfen bana sıkmayın. Sizin geminizdeyim şu anda. Bana sıkmayın. Ah bana sıkıyorlar. Hadi böyle suyum yakına ulaştır beni. Yakına ulaştır oradan dönelim. Şuradan atlayalım. Şuradan atlarsak. Bir şeyler yapabiliyoruz ve geç. Oh oh oh sonunda. Güzel güzel güzel güzel. Güzel. Başka bir yere geldik. Başka bir yere geldik ama şöyle bir tahmin yapmam gerekirse yine ee... Yo, yo yoo yapma be gayet güzel. Hayır, ben şu sesle pek hoşlanmadım. Bu sesle hoşlanan var mı? Bağırma çağırma sesinden ben pek hoşlanmadım. Şuradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Ben şuradan bir yerden eee Kaçayım. Bunlarda durmaya gerek yok. Tahmin etmem gerekirse, ee, şu an, şu anda o devas şey seslerini, o gürleme seslerini çıkaran yerdeki şuradaki kocaman mağaradan gelecek. Oo, burası neresi? Burada ne oluyor? Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor burada? Oo, oh, oh. Bir... oh bir kendime geldim şimdi tam İyi hissediyorum. Hadi lan. Hah. Oh be. kurtulduk, Kurtulduk. Bir şekilde kurtulduk. Hadi bakalım. Gizli bir yerden. Yani şöyle dar bir yerden gitmek sanki bize avantaj sağlar gibi geliyor. Hırdamız ısır geliyor. Ben şu anda biraz tırstım çünkü ben şu anda bayağı korktum. Sen gel bakayım buraya. Bak senin için özel bir silahımız var burada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, evet işte bu. İşte durum bu. İşte durumlar böyle. <gülüyor> oh be. Oh şöyle bir yine güzelleştik. Yine bir e, eski halimize geri döndük. İşte şimdi. Higgs'i görecekler. İşte şimdi uzaylı avını görecekler. Kendilerine demiyorlar ki acaba bizim bu kadar korktuğumuz bu uzaylı yaratığı öldüren bu ee, Higgs beyefendi belki de ondan daha fazla korkmalıyız. Belki de bu Higgs beyefendiden daha fazla korkmalıyız. Kendilerine böyle bir şey diyorlar mı demiyorlar. Neden? Çünkü bu uzaylı işgaliciler bu uzaylı işgaliciler ancak bu kadar düşünebiliyorlar. Çünkü ben Bozon Higgs. Ben değerli bilim adamı Bozon Higgs. Kendime de değerli diyorum. Çünkü bu hakkı da kendimde buluyorum. Çünkü şu anda dünyayı bir e, uzaylı işgalinden kurtar, kurtarıyorum. Şuraya, şuraya. Bak o taraftayım ben. Aynen, aynen. Bak, bak, bak, bak, bak. Şuradayım. Bir de bak, şuradayım. Bak, bak, oradan ses geliyor. Bak bakalım neymiş, ne, ne oluyor, o, nerede oluyor orada? Yani, e, şimdi beni göremiyor. Hoş, bak diyorum, doğru. O haklısınız. Oooo. Biz artık böyle dış uzayı bıraktık bu boyutun e, bunların yapıları arasına gidiyoruz burası ne? Ne kazandırıyor burası bize bir şey kazandırmıyor. Sanki böyle sanki böyle birazcık daha Ali Baba ve 40 Ramiler kafasında bir şeymiş gibi geliyor. Sanki böyle içini açtığımız zaman farklı farklı canlılar çıkacakmış gibi geliyor ama işte bu uzaylı işgalcilerin de algısı ancak bu kadar. hoş şu anda işgalci ben oluyorum sanırım onların dünyasını ben işgal ediyorum. Ben bayağı şu anda işgalcıyım ya hatta işgalci de değilim bayağı adamlar geldim öldürüyorum burada soykırım yapıyorum resmen teker teker gördüğüm bütün uzaylıları e, öldürüyorum. Bir vicdanım sızlıyor bir şeyler oluyor bana. Okey bunu yaptık. Yapacağımız başka bir şey var mı? Şöyle bir şey yapalım bakalım buradan Nereye gidiyoruz? Burası bizi nereye götürüyor? Oo oo oo yanlış yer yanlış yer yanlış yer acıyor acıyor acıyor. Oo oo oo oo biz bayağı sel geliyordu. Hayırdır. Ya sen nasıl bir belasın ya? Bilim değerli dostum, insanlığın varoluşunun devamı içindir. Her şey insanlığın varoluşunun devamı içindir. Ee, yaşamın e, birincil amacı da budur zaten. Yaşamın tek amacı budur. Kendi varoluşunun devamı. Onun i̇şte toplum olmazsa işte var olmaz! Sen nereden çıktın? Dedim size değil mi? Bu varilerin içinde birileri vardı ya. Bu varilerin içinden haylutlar çıkacak diye. BayX bilmediğimiz şeye levyenizi sokmayız. <gülüyor> haklısınız efendim. Haklısınız. İşe yaradı gibi. Ama ben tamamen bu silahla gidebilir miyim şimdi? Şöyle yukarı falan bakalım mı? Test bir şeyler var mı diye. Var var var var var var var. <gülüyor> Ee, bombaları harcadık wow wow wow wow wow wow wow senin kafanın karpuz gibi yarılması lazım ne oluyor kardeşim siz nereden çıkıyorsunuz böyle kaç tane geldi bunlardan müfreze yollamışlar arkamızdan Emekli giderek tehlikeli hale geliyor işler onlar içinde şu altı patlarım geri döndü ya başka bir şey istemem Neyse artık yavaş yavaş bu araştırmanın da sonuna geliyoruz. Belli araştırmalar yaptık, belirli şeyler öğrendik. Mesela şu küçük küçük yaratıklar kafalarından vurunca ölüyorlar. Demek ki merkezi sinir sistemleri o taraflarda onu biliyoruz. Kafalarını açtıklarını biliyoruz. Çok açık zihinli yaratıklar bunlar. <gülüyor> Araştırmamızın bir sonraki kısmında görüşmek üzere. Serdar görememizin de deyimiyle, hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle görüşürüz. Kendinize bakın.